Ey sevgili dinle beni dinle Bir şişe açtım şerefine bu gece Seni aladım hayalinle vundum Sensiz seni içtim seni bu gece Felekten çaldım bir neşe Maziye daldım seninle sessizce Adını fısıldadım hece hece Sensiz, sensiz seni içtim seni bu gece Bir bir andım mutlu günleri Seninle dolu dolu yaşadığım günleri Şiir diye adına yazdığım sözleri Sensiz seni içtim seni bu gece Aynalara bakarım yüzündür diye Türküler yakarım beni duyarsın diye Hani söz vermiştin gelmedin niye Sensiz seni içtim seni bu gece Var mı benim gibi gönülden seven Tenine değen güneşi düşman bilen Varlığında gülen Yokluğunda evlen sensiz semiştim seni bu gece. <Gülüyor>